Gecenin karanlığına aydınlatır aniden Belimdeki pistoyal hepsini ölümeye yemin ettim Adı yazılı, elimdeki liste, Durmak yok yok, yok. Çıkıyoruz pis Vuruyoruz istemsiz yüzleri pislensin Radyola istersin bizi gizlensin ancak üzlersin Kaderimin değişmesi anı diştim ve de tuttum kan ihanet uğradım götünü kurtardım hepsinin ve de kardeştim Adımız vardı kardeştim Güvendiklerim mezarımı eşidi Hepinizi pişindiğim bu kaderin eşiğini geçtim Bu kadarı yeter size pisletme vicdanın. Hissetmez davranışta rassetten ama bundan az etmem Sözlerimse kasete bu basittir ama koca bir hassiktir. siktir Çektim nefesimi dağıtmana izin vermem, bizi gelme Deve gibi kibirim var ama çıkamazsın endekten Seni gerzek, adam olamazsın gerdekten Gün çaldığını zannetmeye devam etsem fellekten Bu ellekten geçemeyen topsun ellendin Kaderimi al, nefesimi daha o hiç kustur, oluyorsun basur Masur olmaz mı sözleri sabur, Power'ı fulle, rakıma da duble, rakibe kur le, imana kıble Gerekiyor itne, asılıyor yoripte, silahancı öyle, elinizde klipte Dinliyorlar hala bunları birlikte, içleri fit, nefes at hey Onları dinleme ya biç, zihnim dolu baba teşkut Bu semtten çıkıyor o dur, bir arpa boy yol gidiyorum artık Gözlerim hep açık babacık çıkmaz bir daha var pıcık hey. Kumar ve de elim açı kırılacak kalemim sağlam Sözlerim dağları dağlar yok ederim kardeş kardeş yok ederim ve koşu koşa gider ve bana sallar ama Yaptığın lafın tenden masallar masamdan Eksilmiyor dostlar ama Dağılıyor masallar Whats en öndeyim memle de masa. bir asabim Hasan sabah nasıl Neyse desin meyretiyor kasasin nasıl. Aklımı alıyor zihnimdeki bilmez izinle para paralar Bu arada yazıyorum dostlarım arada Seni ben değil yosmalığım paralar